Burada üç farklı sayı doğrumuz var. Bu sayı doğrularının üzerindeki bazı noktalarda sayılar var. Burası eksi 2, eksi 10, eksi 11, eksi 5. Bizden sayı doğrusu üzerindeki mavi noktanın gösterdiği sayıyı bulmamız isteniyor. Size bir de ipucu vereyim. Buradaki işaretlerin her birisinin mutlaka bir birimi göstermesi gerekmiyor. İşaretlerin arası, bir birimden daha yüksek olabilir. Şimdi videoyu durdurarak, mavi noktaların hangi sayıyı gösterdiğini, kendi başınıza düşünmenizi istiyorum. Bu üç sayı doğrusundaki mavi noktalar, hangi sayıyı gösteriyor olabilir? Şimdi birlikte devam edelim. Önce, ilk sayı doğrusuna bakalım. Bize burasının eksi 2, burasının da eksi 10 olduğu söylenmiş. Bizimse soldaki mavi noktanın hangi sayıyı gösterdiğini bulmamız gerekiyor. Eksi 2'den eksi 10'a gidebilmek için ne yapmamız gerekiyor? 8 çıkarmalıyız. Eğer 2 işaret sola gidersek, 8 çıkarmış oluyoruz. Eğer sola doğru 2 işaret daha gidersek, Yine 8 çıkardık. Yani bu nokta eksi 18 olmalı. Eğer sola doğru 2 işaret daha gidersek gene 8 çıkardık. Eksi 18 eksi 8 dersek bu noktada eksi 26 olmalı. Bunu şu şekilde de düşünebilirdik. Eğer 2 işaret sola gittiğimizde 8 çıkarıyorsak demek ki bir işaret sola gitseydik, 4 çıkarmamız gerekecekti. Demek ki, burası eksi 6. 4 daha çıkartırsak, burası eksi 10. Burası eksi 14 olmalı. Eksi 18, eksi 22, eksi 26. Şimdi ikinci sayı doğrusuna bakalım. Burada da sağdaki bu mavi noktayı bulacağız. Eksi 11 ile başlıyoruz. Sağa doğru 2 işaret gittiğimizde eksi 5'e ulaşıyoruz. Eksi 5'e ulaşabilmek için eksi 11'e ne eklemeliyim? 6 eklemeliyim. Eğer 2 işaret için 6 ekliyorsam, her bir işaret için 3 eklemeliyim. Yani burası artı 3 ve burası da artı 3 olmalı. Her işaret için 3 ekleyeceğiz. 5 artı 3, bizi eksi 2'ye ulaştıracak. 3 daha eklersek, artı 1'e geleceğiz. Eksi 2 artı 3, pozitif 1 eder. 3 daha eklersek, 4'e ulaşıyoruz. Burada eksi 26'ya ulaşmıştık. Burada da 4'e ulaştık. Şimdi son sayı doğrumuza bakalım. Burası eksi 7, burası 1. Bizim de bu mavi noktayı bulmamız gerekiyor. Eksi 7'den sağa doğru 2 işaret gittiğimizde 1'e ulaşıyoruz. Ne kadar ekledik? Eksi 7'den 1'e ulaşmak için 8 eklememiz gerekiyor. Yani sağa doğru 2 işaret daha gidersek, sihirli sayıya ulaşıyoruz. 2 işaret daha gittiğimize göre, 8 daha eklemeliyiz. 1 artı 8, Eşittir 9. Bunu şu şekilde de düşünebilirdik. Eğer 2 işaret için 8 ekliyorsak, demek ki 1 işaret için 4 ekliyor olmalıyız. Yani burası eksi 3 olmalı. 4 daha eklersek 1'e ulaşırız. 4 daha eklersek 5'e ulaşırız. 4 daha eklersek 9'a ulaşırız. Harika!